Bugün 18 Ocak 2022 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay 0247'de Oğlak burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 27 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Yengeç Oğlak aksındaki dolunaylar aile, yuva, annelik, doğum, beslenme, emlak, mülk, vatan, toprak, köklerimiz, güvenlik, gelecek hedefleri, kariyer ve görev ve sorumluluklar alanlarında konulara işaret eder ve bu alanlarda çekişme ve hassasiyetler yaratabilir. Duygusal ve zihinsel olarak da önemli farkındalıklar kazanabilir, yeni kararlar verebiliriz. Yeni ay döneminde başlamış girişimlerimiz ve niyetlerimiz daha görünür hale gelebilir. Duygularımız çok hassas olabileceği için Dolunay öncesi ve sonrasındaki birkaç gün dürtülerimizi ve tepkilerimizi kontrol etmeli, dengeli davranmaya çalışmalıyız. Güneşle birleşen plüton, Dolunaya kararlılık, hırs, güç ve dönüşüm enerjileri veriyor. Plüton karşı konulmaz güçlü enerjileriyle kadersel değişimler ve dönüşümler içinde zemin hazırlıyor. Dolunay dönemlerinde hem ruhsal hem bedensel hassasiyetin artması ve kronik sağlık problemlerinin etmesi mümkün Pluto etkisi kazalar ekonomik baskılar travmatik olaylar yaratabilir Ayrıca kitleleri etkileyecek krizler şiddet terör savaş doğal felaketler içinde tetikleyici olabilir Dolunay'ın ardından ay sabah 7.03'te Aslan burcuna geçecek